İddaa Tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için 7 tane analiz maçım var. 2 tane ideal kuponum ve 38 oranlık tek kuponum var arkadaşlar. Biraz oranları arttırdım. Tabii ki riskli diyebileceğimiz ama gelmemesi için herhangi bir neden olmayan bir kuponumuz var. Bugünkü maçlarımıza geçmeden önce arkadaşlar, dünkü videomuzda paylaşmış olduğumuz birkaç maçın sonuçlarını sizlere sunmak istiyorum. Mansfield-Barrow maçına üz demiştim. Yalnız videomu dikkatli izleyen, dikkatli dinleyen kardeşlerim mutlaka kazanacaktır her zaman. Ama atlaya atlaya, ilerleye ilerleye giden kardeşlerimiz maalesef kaybetmeye mahkumdur. Ben bu maçlar için Dileyen, bakın riskli, riski azaltmak isteyenler bir buçuk üstlerini alsın dedim ben bu maçların. Ve genelde geldi, bir buçuk üstlerimiz geldi. Tabii ki hiçbir tahminin garantisi yok arkadaşlar. Sizlere de daha önce bahsettiğim gibi e, her şey takımların inisiyatifine kalmış bir şey. Adamlar maçı 2-0'a getiriyor, 2-0'da bırakıyor. Yani e, maç düdük... Çaldıktan sonra sizin herhangi bir müdahale etme söz konusu olamaz. Yani biz analizi yaparız. Görüşlerimizi sunarız. Aklınıza yatıyorsa oynarsınız. Aklınıza yatmıyorsa tabii ki oynamazsınız. Dün 3 tane 1'den 2, 2'den 1 maçın varlığı 3'ü de kaybetti maalesef. Yalnız bunlar analiz maçlarıdır arkadaşlar. Facebook, Twitter, Instagram gibi dolandırıcıların hani e, söz ettikleri şikeli maç işte blok maçları yurt kaynaklı bilmem carcurt maçları değil bunlar benim böyle bir maçım yok olmaz da hiç kimse de olmaz yani e, çok af buyurun o maçlar bizim elimize geçmez arkadaşlar öyle düşünün sizleri bilgilendirmek için bazı kardeşlerimiz bilmiyor yanılıyor paralarını kaptırıyor kaptırmayın arkadaşlar paralarınızı öyle bir şey yok Olamaz da. Hani adamlar milyon dolarlar vuruyor o maçlara. Yani sana bana getirecek hali yok o maçı. Yalnız analiz yaparsınız arkadaşlar. Takip edersiniz. Takip ettiğimiz bazı ligler var. Bazı takımlar var. Bazı oranlar var. Ee, ona göre bir fikir yürütüyoruz. Gelirse ne güzel. E, gelmediği zaman da yani yapacak bir şey yok. Bazen 2 orandan yatabiliyoruz. 3 orandan yatabiliyoruz. Bazen 10 oran yakalıyoruz. Yani e, diyeceğim şudur ki arkadaşlar bu Instagram, Facebook, Twitter e, otur mecralardan kupon satın almayan inanmayın, güvenmeyin kimseye. Öyle bir şey yok. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane 38 oranlık kuponum var. Yüksek bir deneme yaptım. E, i̇nşallah gelir. Çarşamba maçları analiz maçları arkadaşlar. İlk maçımız saat 20'de başlayacak. Saat 20'de başlayacak arkadaşlar. Wisla Krakow maçı şuraya eklemeyi unutmuşum. Şöyle yapalım. Saat 20'de başlayacak arkadaşlar. Wisla Krakow maçı. Ben bu maçla ilgili tahminim 2.5 üstte gidecek yönünde. Tabii ki sizler de bir kontrol edin. Yaklaşık 5-6 saat bir zaman dilimimiz var. Sizler de bir göz geçirin arkadaşlar. Her iddacının, her bahis oynayan arkadaşın farklı farklı taktikleri var. Biz kendi taktiklerimizi size sunuyoruz. Tabii ki sizin de Şöyle bir göz ucuyla e, bakmanızda yarar var. Aklınıza yatmayan maçı değerlendirmeyin. E, kuponlarınızı almayın. ikinci maçımız saat 21'de başlayacak arkadaşlar. Almanya Bölgesel Lig Kuzey Doğu'dan. Karl Zeiss Jena Kodbus maçı. Yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç. Maç 2.5 e, üstte gidecek 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. Bazı kuponlarınızda. Bunlar analiz maçları e, karıştırmayın arkadaşlar kuponlarla ilk kuponumuzu verelim 2.74 oranlı kuponumuz arkadaşlar ilk kuponumuzun ilk maçı arkadaşlar saat 20'de başlayacak Norveç 1. liginden Sandnes Trommen maçı 2.5 üst Sandnes Trondheim maçı arkadaşlar iki buçuk üst saat yirmi birde başlayacak Karzai zeiss jena bus maçı Kodbus maçı e, yine iki buçuk üst düşündüğüm bir maç ve saat yirmi başlayacak İngiltere Ulusal Lig Kuzey'den Free Kettering maçı iki buçuk üst Toplam 2.74 oran yapıyor. Siz farklı farklı kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Analiz maçlarından seçerek. Yani hani şöyle söyleyeyim. Freed maçını beğenmiyorsanız analiz maçlarından bir maç alıp bu maçı eleyebilirsiniz. O şekilde söyleyeyim size. Şans yanımızda olsun. Analiz maçlarıyla devam edelim hemen. Analiz maçımızın 3. maçı arkadaşlar. Saat 21'de başlayacak. İspanya ikinci liginden Espanyol maçı arkadaşlar. Ben bu maça bir buçuk üst aldım. Bir nokta otuz orandan ee, iki, iki gol çıkacağını düşünüyorum bu maçta. Yani bir otuz oran fena oran sayılmıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız belki beğenmiyor olabilir. Onlar yüksek oran kovalasın. Bir otuz bir kırk bir elli oran e, gayet iyidir. 3 tane maçı bir araya getirdiğiniz zaman 270-280 oran yapıyor. Bu da e, yabana atılacak bir oran değil. Dördüncü maçımız Haken-Jugard'ın İsveç Ligi'nden arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminim karşılıklı gol var. E, biliyorsunuz iki takım da ikincilik için oynuyor. E, yaptığımız biri 41-39 puan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamıyorsam evet. 39 ve 40 puanlı iki takım arkadaşlar karşılıklı gol varını değerlendirebilirsiniz. 1.50 orandan. İkinci kuponumuza geçelim arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden. İkinci kuponumuz da e, ideal kupon arkadaşlar. Yani yüksek basmayın hafta içi maçları biraz sıkıntılı geçebiliyor. O yüzden biraz riski azaltmak için farklı yollara başvurdum bugün. İkinci maçımız, ik, ikinci kuponumuz pardon ikinci maçımız diyorum. İkinci kuponumuz arkadaşlar 2.62 orandan oluşuyor. İlk maçımız Espanyol. İspanya ikinci liginden 1.5 üst al aldım arkadaşlar bu kuponumda. İkinci kuponumuzun ikinci maçı arkadaşlar. Bir Minham Huddersfield maçı. 22.45'de başlayacak. Yine bir buçuk üstünü aldım ben bu maçın arkadaşlar. 1.30 olandan. Ve ikinci kuponumuzun son maçı. Belki de e, günün en zevkli, en e, iyi geçebilecek Maçlarından biri kulüp bürüş Lazio maçı UEFA Şampiyonları Ligi saat 23'te başlayacak arkadaşlar. Ben bu maça e, başla ilgili tahminim karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum. Yalnız Lazio'nun kadroları e, açıklanmadı daha kulüplerin kadroları açıklanmadı daha arkadaşlar. Maç saatine yakın sizler de bir kontrol edin o şekilde oynayın. Bu maçtan karşılıklı gol var bekliyorum. İkinci konumuzun da e, son maçını verdikten sonra arkadaşlar tekrar analiz maçlarımıza geçelim. Analiz maçı arkadaşlar 22:45'te başlayacak. İngiltere Şamps Digi'nden Birmingham Huddersfield maçı 1.5 üstünü aldım arkadaşlar. Sizin de e, tabi risk almak isteyenler 2.5 üstünü alabilir. Riskli yalnız 1.5 üst olacak. Ya da 2-3 golünü deneyebilir. Şöyle bir kontrol edeyim tekrar ben. Evet 2-3 gol aralığında da bitecek. Bitebilecek arkadaşlar. Bitecek demeyelim. Bitecek dediğimiz zaman garanti oluyor. Bitebilecek. Yani kesin bir şey yok. Kesin diye bir şey yok. 200 gol aralığında bitebilecek bir maç. Yalnız 1.5 üstünü bekliyorum ben bu maçın. Yani sizler de değerlendirmek isterseniz tabii ki değerlendirebilirsiniz. Altıncı maçımız arkadaşlar İngiltere Ulusal Lig Kuzey'den AFC Fleet catering maçı iki buçuk üstünü aldım arkadaşlar yani yaptığımız analizler iki takımdan da gol bekliyorum karşılıklı gol var oranı 1.50 üst oranı 1.40 hangi sizde e, sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz yani karşılıklı gol var almaktansa iki buçuk üstünü alın çünkü iki takımdan da gol bekliyorum iki buçuk üste gidebilir. Gidecek maç yani. Evet. Şimdi yüksek oranlı kuponumuzu verelim arkadaşlar. 38 oran. Yalnız ben bunu 18 orana indirdim. Nedeni ise biraz çekindim açıkçası bir maçtan. İlk maçımız arkadaşlar. Saat 21'de başlayacak. hakem Jogarden maçı. 2 ve 1.5 üst. 2 ve 1.5 üst oranı 2.95 arkadaşlar. Bugün Jogarden'ın kazanacağını umuyorum. Yani yükselişte olan bir takım bugün kaybetmez diye düşünüyorum. Ama e, ben e, isteyen 2.5 üstünü de alabilir. 2 ve 2.5 üst. Ben riski azaltmak için 2 ve 1.5 üstünü aldım. İkinci maçımız Kulüb-Bürüş-Lazyo maçı arkadaşlar. Lazio'da bir takım söylentiler duydum ben, ee, bu Covid-19 yüzünden e, maça çıkamayacak birkaç futbolcu varmış ama henüz belli değil arkadaşlar. Ben bu maçada 2 ve 1.5 üstünü değerlendirdim bu kuponumda, yani Lazio bugün galip gelir. Biliyorsunuz Dortmund'u darmadağın etti, yani Kulüb Brüjde'ye dayanabilecek güçte değil diye düşünüyorum. Oranlar zaten bu yüzden bu COVID-19 yüzünden bu şekilde açıldığını düşünüyorum ben. Ama maç saatine yakın her şey kesinleşir. Üçüncü maçımız arkadaşlar kuponumuzun. Üçüncü maçı Sporting Lisbon, Gil Vicente maçı. 1 ve 1.5 üst. 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz. Bu kuponumuzu da. Yani toplam 18.98 oran yapıyor. Ee, tabii iki buçuk üstlerini alabilirsiniz siz ben riski azaltmak için bu şekilde oynadım Sporting Lisbon biliyorsunuz bazen 2 sıfırda bırakıyor maçı ee, insanların canını sıkıyor Bu yüzden bir ve bir buçuk üstünü değerlendirdim analizimizin son maçına geçelim hemen Klub Bruges Lazio maçı arkadaşlar iki buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz 1.62 orandan iki takımdan da gol beklediğim için maç iki buçuk üste gidecek. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir tahminin ee, garantisi yok. Ve sakın ola sakın sakın. Ha, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bu kupon satan insanlara güvenmeyin arkadaşlar. Aldanmayın. Çünkü öyle bir şey yok blok maçıymış, yok şikeli, yok yurt dışı kaynaklı, yol sağlam adamlarımız var. O şeylere inanmayın, güvenmeyin arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım yazdığımız gibi gelir, bizi yanıltmaz. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar.